kapıya kadar gelme diyorları verelim arkadaşlarımıza takipçilerimize bu arada ee, doğrusun ilk bölümü çok fazla ilgi gördü hepinize çok teşekkür ederim 500 izlenme aldı ben bu kadar tutacağını hiç bilmiyordum yani yani Yiğit'in mizası ailesindedir bence hepinize çok teşekkür ederim inşallah daha fazla izlenmelerle beraber oluşuruz şimdi o zaman biz dors kanalı mı oluyoruz Ne diyorsun? Dört kınalım olalım. <Sessizlik> <Sessizlik> Süper aktar. <altlarım. Sessizlik> para seven bir insan değilim. Ve buradan da aslan burcu olmadığım ortaya çıkıyor. Arkadaşlar ilk kapı zaten basit. Buraya geliyorsunuz anahtarı aldığınız kapıyı açıyoruz. Gördüğünüz her diliye bakın. Alabildiğiniz kadar para alın. Evet <gülüyor> Ve oyunda çakmak bulmak, mum bulmak, el feneri bulmak çok önemli. Yani öyle bir önemli ki. Önemli karanlık odalarda siz fark edersiniz. Tamam. Zaten 10. odaya kadar 3 e gelip 10. odadan sonra işler garipleşecek. Mesela arkadaşlar şu kapı numaralarını aklınızda tutun. Ve ışıklar yanıp söndüğünde anında şuna benzeyen dolaplara girin, yatak. arkadan rush giriyor, mesela bak burada yatak var, Buzdum bu yatağın mı? altına da girin, Buzdum tamam geliyorum, aç kapıyı, git karakterin çok güzel bu arada, evet. mesela bu kapıyı açmak için aşağıda şalter bulmamız gerekli, evet. yani çok biliyormuş gibi konuşmayalım, mesela ilerlerde de çıkabilir şalter, evet. orada da çıkabilir, şansımıza yakında çıktı, 9 Aha mum buldum. Gerçekten. Mum önümüzdeki bölümlerde çok işimize yarayacak mesela. Evet, bu gibi bölümlerde. Ne yapacağız oğlum Hah, yer buldum. Tamam. Kapı arayacakmışız. Ve ışıklar yanıp sönmesine acayip dikkat etmeniz lazım. Çünkü can <gülüyor> Evet. Mesela şimdi ne yapacağız? Gel. 16. Karanlık oda gel. ışıklar yanım söndü. Yiğit. Hemen dolaba saklan mesela. Önümüzden bir tane yaratık geçecek. O yaratığın ismi Rush'tı galiba. Şimdi sesi geliyor. Evet, gördüğünüz gibi kapımızı açtı. Bu odaya geldiğinizde yapacağınız şey mesela tablolar böyle. Mesela bu Pardon. <gülüyor> <gülüyor> mesela o şeyi görmedim. Mesela bu ovalse oval getiriyoruz. Eee dikelemesine dikdörtgensine onu getiriyoruz. Bunu getiriyoruz. Salon. 18. kapı. On korktum lan <gülüyor> ben alıyorum Evet karanlık kapı ama şey yapmaya gerek yok evet. Hayır gel şalter odası yine 20'ye kadar böyle geçeceğiz arkadaşlar 30'da bir boss gelecek ya sağdan gideceksiniz ya da soldan bazen dümdüz tamam aç Mesela daha demin şurada çıkmıştı shelter bu elde orada çıktı Yiğit açtı onu yukarı çıkıyoruz Arkadaşlar bu arada 5 abone birden kazandık o birkaç videoda hepinize tekrardan çok teşekkür ederim 21 it gel neredesin 22 şunlara bakıyoruz yine her zamanki gibi 23 Işık mı gitti Bu gitti. Gel gel yatağın altına gir. Evet gördüğünüz gibi rush gitti. Çık yadakta. Evet açtım. Mesela daha demin örümcek geldiği için paranoyak oldum ben birazcık. Mesela bu odada bu odada en kolay oda. Sadece bu kapıdan geçiyorsunuz sonra buraları buraları isterseniz kontrol edin bak mesela ben de yara bandı buldum burada burası çok önemli çünkü Evet normalde siz böyle görürsünüz basıyorsunuz açıyorsunuz buradan çakmak çıkabilir sonra buradan geçtikten sonra 25. oda çok basit geçtik mesela Yiğit sen de gel 26. oda Mesela bak şu an bu oda bende de karanlık. Bak mesela bu gözler geldiği zaman. Boss gelecek. Evet boss gelecek demek. Aa yiğit ışık gitti. Ama bu gözler götürdü bu sefer ışığı. Yiğit korktu. <gülüyor> 30. kapıya geldik arkadaşlar. Şimdiden itibaren boss gelecek. Bak 30'da o kapı mesela. 31'e gireceğiz Evet. Arkadaşlar burası boss odası mı? Evet şu parayı da alalım. boss geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Mesela burada arkadaşlar eğilin. Evet. Mesela iyisi full soldan git. Tamam mı? Mesela soldan gidiyoruz. Şansa. sonrası birazcık ürpe ür, yani ürkebilirim Çünkü çok fazla raç gelecek ve çok fazla karanlık oda gelecek 39 oda evet. bu şekilde arkadaşlar 50'ye kadar geçebilirsiniz 50'deki boz çok nasıl diyeyim böyle <gülüyor> yani siren kafa gibi yani <gülüyor> direkt ısırıyor kafanızı yiyor ee, buraya kadar izlediyseniz yorumlara Efe yazın. Ne yazın? İsminizi yazın. Bir şeyler yazın. Öyle diyorlar yani. Kendimi bir anlık youtuber gibi hissettim. Çaktırma. 41. oda mesela. Aha. Gelirse de öleceğiz artık. Allah kahretsin. Hangi odaydı? Ben daha demin 41'e girdim değil mi? Kapat. Yani ölmedik. Tamam ölmedik. 43'müş. Bir baksana bakayım. Bir de 44. Arkadaşlar bu göz. Evet bakarsanız direk ölüyorsunuz. Mesela bu diğer tarafta o yüzden bunu ilk önce diğer tarafa götürüyorum. Baktığınız an hasar yemeye başlıyorsunuz yani kör ediyor sizi Tek yemeyiz Hayvan gibi canınız gidiyor 44 Işık ışığa gerekiyor Mesela 45 mi 46 mı 45 46 Hani 45'ti lan aha bir de arkadan geliyormuş. Ses kasıyorum. Ses kasıyorum. Şey ona göre bazı dönüp bir daha gelir. O f -f -f Mesela 46'ya geçtik değil mi biz zaten? Yani şu an 47 olmuşuz. Değilse Mecburen videoyu burada sonlandıracağız Allah kahretmesin Yiğit yüzünden videoyu bitiriyoruz arkadaşlar hakkınızı helal edin böyle böyle geçebiliyorsunuz odalım oda numaralarını unutmamak bu yüzden çok önemli Yiğit bir şey demek istiyor musun abone, olsun. abone olsunlar diye abone bir olun gel, bir gerek, gel, bir gerek yok gerek. buraya süper art. Art. süper art girelim Tamam o zaman süper arda geçtikten sonra geliriz. tekiyor. Diğerine direkt tekliyoruz falan. Durdu mu video kaydı? Yani ben buraları keseceğim. Ben de diyorum. <gülüyor> Oğlum güzel oldu lan. O dile örümcekten korkma sahnesi çok iyi değil miydi? O Şunda Gel. Gel yanıma. Videoyu devam ettirin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yiğit de geldi şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi buradan süper hard moda giriyoruz. Gördüğünüz gibi 50'ye kadar çok rahat bir şekilde geldik. Ama 50'ye gelemedik. Çünkü o bizim hatamızdı. Orada kapı numaralarını unuttuğumuz için gelemedik. Yani... Evet. Fareyim ben. Mouse Evet <gülüyor> Kemiririm Rashi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ona gelin ona gelirseniz herhalde burada. Süper hard modda Çok zor yani Ben buradan çakmak alırım galet Burada çakmak falan çok çıkıyor muyum? Bakın arkadaşlar süper hard modda sakın şuradaki anahtarı almayın çok bu neciddi. kitaplığın burada bir tane anahtar var onu alın eğer şunu alırsanız acayip kötü jamskeri yiyorsunuz ilk gel aç kapıyı şuraya, şuraya gitsene, bak Korkuyorum gel her an her an bir şey çıkabilir Evet burada çok az şeyleri dokunmanız lazım bir anda cam yiyebilirsiniz ve bu süper hard modda benim evet, çocukluk travmam Jeff evet, killer var Evet, evet, evet yani video Aynen video çekelim diye Çok kötü şeylere gittik bir de gecenin 12'sinde çekiyoruz arkadaşlar bu videoyu Belki bir de olabilir 12.30 sen oraya düz bir de ben ekran görüntüsü aldığımda çünkü bir olacak İyi çok kötü lagım var senin lagın var zaten benim yok. Kaçıyoruz kapıyı. Şu muzlara basmayın bu arada. Kayıp canınız gider. Aha arkadaşlar. Böyle jumpscare'ler çıkabiliyor. Dikkat et. Aha hız iksiri çıktı mesela. Buna hız iksiri diyoruz. Gel git bir tane de burada var. Vitamin can mı veriyor? Hız veriyor diyebiliyorum ben. En başta çünkü hız şey diyordu. Gel buraya. Evet. Işık gitti. Git, koş. Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş. Işık gitti. Geliyor. Git diğer tarafa gitseydin ya. Evet. Git korktu. Buradan yedinci oldu. Arkadaşlar ben oynayamayabilirim belki bunu. Orada adam öldü yazıyor bu arada. <Gülüyor> İnşallah <Gülüyor> jams <jumpscare> geri çıkmaz. İnşallah. <Gülüyor> Arkadaşlar bu göze bakarsanız böyle canınız gidiyor. Çok pis geliyor bu. Bu arada burada durursanız içindeki yaratık daha şey, çok kötü geliyor. Ah, muza bastım. Ah, baga girdim. Allah. Göze bakmayın arkadaşlar nereden arkadaşlar. En iyisi ben bunu oynayamam çünkü çok korkuyorum herhangi bir hiç çıkabilir diye. En isim, ölmek. Hani ben super art moddan korktum yani. Korkuyorum yani ben direkt söyleyeyim. Korku oyunlarından hep korkmuşumdur. Gerek mi bir yok. yok. Yani yok yok. Yeter yani bu kadardı. Hem gecenin saat 12.30'u. Tırsarım ben birazcık. Yani, Roblox ota insan korkuyor yani. Değil mi yet? Evet. O zaman videoyu sonlandıralım demek istediğim bir şey var mı? Abone olsun. Abone olsunlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.